Selamlar millet, Minecraft Hunger Games yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar biraz değişik bir giriş yaptım. Normalde hatta dur girişimi tekrarlıyorum. Selamlar millet, Minecraft'ın yeni Survival Games yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tek supek son halini paylaşıyorum. Ee, tek arkadaşlar birkaç edit olması dışında fıstık gibi tek supekimiz hazır şu anda. Şu an Survival Games oynadığım için wafer'in e, bloklarıyla şu an oynuyorum. Normalde bloklar böyle değil. Diğer mini game'lerde, Bed Wars da vesaire. İki tane ayrı bir tek supek vereceğim. Biri Survival Games özel olacak. Biri de karışık mix olacak istediğinizi indirebilirsiniz zaten çok da farklı yok sadece bloklar değişik e, bu arada son oyuncu galiba tatile özel e, cape vermiş şapka vermiş e, hebip vermiş dedi direkt herkese e, güzel nice ben yine e, youtube'un yani youtube'daki program fotoğrafımızın arkasına cape taktım normalde bu cape olmayacaktı da bu cape'e karar verdim bence güzel cape ya çok da kötü değil beğendim yani ama normalde mesela kullanacaksam şunu kullanırdım herhalde bir turuncu bir şey mesela bu yakışabilirdi ya da ne bileyim Aynen bu sanırım başka yakışan falan yok ama bu da kafi gibi ben bunu beğendim evet bence yakıştı ne diyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirtin şimdi arkadaşlar tekspack'tan birazcık daha bahsedecek olursak e, her mini game'de oynayabileceğiniz Skywars, bedverse, bullet battle gibi mini gamelerde oynayabileceğiniz ona özel uygun bloklarla ne bileyim tekstürlerle görünüşle hazırlanmış bir texture pack diyebilirim. Texture pack hem edit olup hem de kendi çizdiğim bloklardan oluşan bir texture pack. Ee, çok tatlı ve PvP'msi bir texture pack. PvP oynayabiliyorsunuz rahatlıkla. Ee, kılıçları küçük, ne bileyim çakmak iyi, olta vesaire renkli. Hani Bedwars'ta oynayabiliyorsunuz bu texture pack'te ve ben gerçekten e, texture pack'i çok beğeniyorum. Özellikle bu versiyonda değil de diğer versiyonda zaten bloklar varsa özel. Ee, ve Sky yani gökyüzü gökyüzünü açtığınız zaman özel gökyüzüne ee, Gerçekten çok güzel bir gökyüzüne sahip çoğu tek sürekli olmayan bir gökyüzüne sahip ee, bu yüzden buradan hani çok ee, şanslısınız Bu arada abone olmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlarınıza da paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum bana çok büyük destek olursunuz bin abonede paylaşacağız tekstur peki ee, bir abone de son haliyle beraber sizlere paylaşacağım ve ona özel bir video çekeceğim hem tanıtım olabilir hem de bir tane daha Survival Games videosu ile tanıtabilirim yani linki koyabilirim aşağı. Ve video lütfen like edin like'lara göre işte abone'ye göre işte abone 1'ini geçtikten sonra vereceğim ama like'lar da çok önemli like'lar bize çok büyük destek oluyor. İzleyip like atmayan ve like atmayı unutan birçok arkadaşımız var o yüzden anlatıyorum yani. iki tane golden yapalımız var iki tane elmasımız var elmasla gidip bir elmas kılıcımızı yapalım en azından zırhımız İyi ortalama şu an bir tane chestplate ihtiyacımız var. Chestplate olmadığı için biraz durumumuz kötü. Ama bence ayarlarız. Çakmamız var çakmak olduğu için. Birazcık avantajlı diye düşünüyorum. Ee, bu arada önceki videoya son oyuncu vs. Craftrise videosuna e, çok güzel yorumlar gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi gerçekten çok beğendim. İnsanlar bana katılmışlar e, çoğu yorumlarda ama e, önemli olan katılmanız değil zaten önemli olan İnsanların benim gibi, benim videoda anlattığımın yanı sıra yorumlarda kendilerinin anlatma çabası. Ve bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hem bana destek oluyorsunuz hem de bazı fikirlerinizi yorumlara aktarıyorsunuz. Ve bu çok tatlı ve güzel hareket. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ee, ki beraber takılalım böyle güzel güzel. Şu anda hani, hala bir çok bir kitlemiz yok. Ee, ama yavaş yavaş işte kitle toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani destek olan, bu konuda destek olan arkadaşlara sonsuz. Teşekkürler. Umarım ee, daha güzel videolarda hep birlikte oluruz diye düşünüyorum. Kalp kalp kalp hepinize. Şimdi buradan uzaklaşalım. Bazı benim gibi ses kasan manyaklar vardı. Direkt beni bulurlar. Hatta belki koşuyorlardı bile buraya. Bir tane adam var. Şurada keselim. Bu arada pvp'imi beğenenler var. Üçlü takım arkadaşlar. Çok iyi. Kuşlara bak sen gel gel. Üç takımda olursanız böyle kardeşim. Üzerinize atlarım. Damdan atlarım. Hem takım arkadaşım kimdi? Üçlü takım. He. üç takım da olmazsınız lan. aha, Benim adama da oluyor lan. Kaç. Kaç oğlum. Gel buraya gel. Amnacık. Şerefsiz push. D -d -d -d -d. Bu kadar basit kardeşim ya. Ender Pearl için teşekkürler. Şöyle bir teşekkür ederim adamlara elmas alalım belki lazım olur. Bu arada çok tryhard bir oyundu. Kusura bakmayın gençler çok konuşamadım. Şöyle bir 20 yapalım şunu. Müziği kapatalım. Ee, şurada bir tane itemimiz vardı. Onu almaya gideceğim. Ee, bu arada elması almamışız. Neyse bir şey olmaz. 10 saniye içinde oradaki endüperl'ı alırsam güzel olur. Endüperl lazım olabilir çünkü bize. Adam bize söyleyecek mi kim bu? Kabul edelim. Oyundan bir yani oyundaki adam. Okay. Şimdi şurada endüperl'ımız vardı. Ben buraya atmıştım. Adam almamıştı. Nereye attım lan? Almış mı? Almış galiba. Ee, şöyle yapalım. Ee, çakıl taşımız da var. Devam ki abi. Allah dur alamıyorum. Heh. Yayımız yok. O yüzden ok yapmaya gerek yok abi. Hatta bir tane daha yapalım mı? Ben direkt. Şimdi şöyle. Bu arkadaş alalım. Tamam arkadaşı öldürdük. Bizim diğer arkadaşımız da e, item toplasın sevmizi atalım Güzel bir şekilde Sonucunun bu arada Pelerin e, etkinliği var dediğim gibi Katılıp oyunu alabilirsiniz Bir hafta boyunca böyle güzelce etkinlik yapıyor e, Bu videoyu şu anda çekiyorum ve büyük 18 1845'e yetiştireceğim Yani güncel bir video izliyor olacaksınız e, Videoyu da çıkardık zaten Güncel bir video izlemek nasıl bir duygu arkadaşlar Videoyu çektim ve akşamını atıyorum üçlü takımı da güzelce defettik 3 takım vs sessizliğin ikinci versiyonu gibi bir şey oldu ve gamer or arkadaşımız nasıl biz mi var oğlum gamer por arkadaşımız bize yardım etti ona da buradan teşekkürler diyelim Böyle küçük bir teşekkürlerimiz olsun 2 dakika bakıyormuş kanala ben hemen geldiğinde başlatayım fight evet arkadaşımız geldi abone olmuş kanala teşekkürler şimdi fight'ımızı başlatıyoruz Aa, falan okey okey tam güzel taktikler yapıyor harika ben yaktım ama şimdi onun zaten yandığı için birazcık dezavantajı var. Ee, yine tutturamadı. Ben bir tane bir kez daha yaktım. Evet yanmamda hiçbir sıkıntı yok bence. Bir tane vursak ölecek. Hatta yanarak ölme ihtimali yok. Hayır yan yanarak ölmeyecek. Sönecek lan. Az sönmedi. <gülüyor> Okey güzel. Ee, Hızlı bir fight oldu ve kazandık. Güzel oldu. Ee, ellerine sağlık arkadaşımızın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video da hoşçakalın. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bir konu hoşçakalın ve aman olarak bildirimleri açarak diğerlerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.